Hepinize arkadaşlar, bugün Age of Story devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bir önceki bölüm... Bir önceki bölüm Bulgaristan'ı ve İran'ı almıştık. Hindistan'la sınırımız olmuştu. Bakalım ekonomilerine... 255.000 Çok fazla. Lan bizimki daha da fazlaymış. Teknolojileri fazla. Bu bölüm daha saldırgan oynayacağız. Bu bölüm Yunanistan'ı ve diğer Avrupa devletlerini alacağız. Yunanistan'dan Sırbistan'a kadar hepsini alacağız arkadaşlar. Buradaki aradaki devletleri de bir kere daha Osmanlı'ya bakalım. Arkadaşlar Sırbistan'a kadar ilerleyip buradan Romanya'da, Romanya'nın burada Romanya'ya kadar ilerleyeceğiz. Kırım'a alacağız. Kırım'a alacak mıyız? Kırım'ın bir parçasını alacağız. Rusya'dakini Ukrayna'dakini ve Romanya'nın işimiz zor. Bakalım başka ne yapacağız? Suriye'yi alacağız. İran'ın yanından aşağı ineceğiz. Kuveyt'i alacağız. Mısır'ı yiyeceğiz falan filan. Ama bu bölüm Avrupa'ya alacağız. Çünkü Mısır çok gelişmiş. Bakın arkadaşlar 375. Baya gelişmişler biraz ekonomi kazanacağız buralarda savaşarak hemen başlayalım o zaman Şu an paramız yeterli. İstihdam edilebilir nüfustan. Şunu şöyle çekeyim. Buradan en yüksek Ankara'da basabiliyormuşuz. Her yerde 40.000 orada olsun. Şurada. Tamam her yerde 40.000'lik orada oldu. Denizde 50.000. Ekonomi bölgesi Atinos. Yani Atin, Atina'da. Bir dakika. Hiç böyle uğraşamayacağım. Ekonomiden. Atina. Atina. Atina, Selanik, Larissa, tamam bu üç şehri ele geçirirsek bitti maç. Ay, maç diyorum. Direkt Atina olsa Atina'ya çıkarma göndereceğim. Biraz ekonomik yatırım tüm topraklarını aldım arkadaşlar Jünalistan'ın ve dev bir ekonomi olduk şu an diğer ülkeleri rahatlıkla geçeceğiz. Ne? Sırplar ne yapmış burada ya? Arkadaşlar Sırbistan burada çok değişik şeyler çeviriyor. Ama şimdi onları da yıkacağız. Arkadaşlar istikrarımız düzenlendi ve bak ben bu tunusu var ya bilmem ne yapacağım ben şimdi. Kaşınıyor ne kadar lan ekonominiz. Bir tükürsem ölürsünüz zaten Tükür. Ya işimiz gücümüz yok. Bu bölüm tunusa saldıracağız. 6000 orduyu nereden buldun sen ya? Nereye götürüyor? Atinos. Atinos'u bu kadar az ordum yetişir be. İstanbul'a giriyor. Anladım. Ay senin. Neyse arkadaşlar zaten hiçbir şey yapamaz bu. Şimdi bak Sırbistan kuşatmasını kurmadan kaldırıyorum arkadaşlar. Bak bu Tun e ben büyük bir ordu göndereceğim şimdi. Biraz düzenleyeyim de. Savaşta mı evet, Tunus? Evet Tunus'la. Başkentlerini yıkacağım adamlarını. Ay ben... ekonomin kaç sen? ya sizin yapacağınız iş aaa <gülüyor> adam gibi adamsınız Bunlar onlar çok krallar ya. Lan ne? Buna savaş ilan ettiler. Şimdi şuradaki tehditleri biraz kaldırmamız lazım gibi. Bu bölüm burayı full almamız lazım arkadaşlar. Aldık aldık yani. Tehdim evet, biraz. Vassallaşma. Vay vay vay vay! Koskoca bir devlete bunu reddettiler. O zaman bir kuşatma mı yapsak? Neyse ya, şu an hiç gerek yok gibi geldi. Saldırıyor lan. Biraz da ben kaşınayım hep. Hep onlar mı kaşınacak? Anam oradaki şeyi unuttuk da neyse. Kolaydı. Hırvatları da alacak mıydık acaba? Açıkçası çok kolaydı. Ben böyle olacağını hiç beklemezdim arkadaşlar. Boşnakları da eledik. Dünyadan sildik. Bakın hırvatları da alacak mıyız? Abi hırvatların hırvatları da bir parçasını alacağız. Ama bu bölümlük bu kadar yeter arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmiştirsiniz. Videoyu beğenir, beğendiyseniz like atabilirsiniz bir dakika. Son bir kuşatma daha. Şunlara tükürsem ölürler zaten diye düşünüyorum. Oğlum bunlar burada nasıl yüz bin oldular lan? Şöyle videonun son kısmı bu kadardı burdan da. Sizi de ben tekrar İstanbul'a çekiyorum. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğiz. Son simülasyonlara bir bakalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmiştirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsiniz ve bay bay.